Libanlarımızı. Yine bakın yanlış. Gözde şiddetli ağrı mutlaka bir göz hastalığının belirtisidir. Bu yanlış. Gözde hissedilen her ağrı mutlaka bir göz rahatsızlığından kaynaklanmaya bilir. Örneğin sinüzit ağrısı sadece göz ağrısı gibi göze vurabilir ve baş ağrılarının bazı tipleri sadece göz ağrısı gibi görünebilir. Fakat gerçekten göze ait, ağrı, göze ait bir ağrı ise beraberinde gözde kızarıklık ya da görme azlığı tabloya eşlik eder.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 Uzak ya da yakını görememe ile ilgili olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Bir sonraki videoda yine buluşmak üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bu arada şunu da belirtelim. Bu bilgileri topluyoruz kaynaklardan. Tabii biz doktor değiliz. Uzman da değiliz. Yardımcı olmak amacıyla videoları çekiyoruz. Bilgilendirmek amacıyla. Ara sıra kelimelerde böyle. Bakın şimdi oldu mesela. Kelimelerde de böyle kaypaklık olabiliyor. E bu da insanlık hali arkadaşlar. burada.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 Lütfen beni bir dakika dinleyebilir misiniz? Biliyorsunuz bir e, virüs kapımızda ve maalesef korkularımız bilgilerimizin önüne geçti. Halbuki çok basit yöntemlerle bundan kurtulmanız çok mümkün. Ayni terki bu ne yapacağımızı biliyor olmamız lazım. Biz İstanbul birimleriyiz, bir gönüllü doktorlarımız, uzman doktorlarımız şimdi size kısacık virüsle ilgili yaptık her işin başı sağlık, sağlam başı temizlik. kibesinin ilk kuralına el yıkama. Evet, Nefes ben etkili beni el yıkama için i̇şte, en sırtları parmak aradığı, mutlaka baş parmaklar, mutlaka tırnaklar ve son bir oluşturma. Bu yıkama dünyanın bir noktası ve hepsini sizden uzaklaştıracaktır. Sonrasa bunu nasıl yoksa, presil Türk evlerinin kolonyası, 70-80 derecelik bir kolonlayla da en iyi kaba hareketlerini yapıyor olmanız virüsü uzaklaştırmak için yeterli. Virüsleri yaydığımız başka bir yol daha var enternal asından başka. Aksırmak ve öksürmek. <gülüyor> Böyle öksürmeyelim. Virüs avucumda. Arkadaşımı gördü. Virüs onun da Virüs şimdi buna lanet. Daha sonra siz kat Akınçıdan Sizlerin de alışlarında bu şekilde bir mikrop çarpı olup dolaşıyor. En sevdiklerimize bile gidebilir bu yolda. O halde nasıl hapşıralım? Şöyle. <gülüyor> yani kolumuzun içine dirseğimizin içine öksürelim. Eğer ateşli ve hastaysanız lütfen üç beş gün evde istirahat edin. İstirahat dışında bilin ki bir derece mucize bir çorba mucize bir, mitanik, mucize bir yiyecek yok mucize bir gargara mucize bir burun streyi de yok. Her işin başı sağlık, sağlığın başı, en temizliği ve aksan proksürürken kapanma. Virüsle mücadelenin en önemli ayakları bunlar.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 birbirimizin korunursa kendimiz de korunmuş olacağız. Bu da korona için çok etkili bir yöntem. Ben teşekkürler. sağlıklı yolculuklar.